Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün özel bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü videomuzda geçtiğimiz gün düzenlenen Monster Wasp etkinliğini sizlerle biraz tartışacağız aslında. Biliyorsunuz genelde böyle Türkiye'de bu tarz etkinliklere biz çok fazla alışkın değiliz. Fakat Monster bu alanda bir ilki gerçekleştirdi diyebiliriz. Biliyorsunuz küresel markalar yeni ürünlerini bu tarz etkinliklerde tanıtıyorlar. Ve Monster Wasp'ta da geçtiğimiz gün Pek çok yeni ürün tanıtıldı. Bu yeni ürünün yanı sıra bazı güzel projelerden de bizleri haberdar ettiler. Birazdan bunlardan da size kısa kısa bahsedeceğim arkadaşlar. Halihazırda zaten etkinliğin tamamını izlemek isterseniz Master'ın kanalına girip izleyebiliyorsunuz. Biz genel itibariyle etkinlikte tanıtılan ürünleri değerlendireceğiz ve bunun üzerine konuşacağız. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Master Türkiye topraklarından çıkmış bir firma. CEO'su ve kurucusu İlhan Yılmaz. İlhan Yılmaz sahneye çıktı ve Master'ın özellikle son birkaç yıldaki gelişimi hakkında bizleri bilgilendirdi. Ki burada Master'ın ciddi anlamda başarılı bir satış grafiğine sahip olduğunu da gözlemlemiş olduk. Aslında bunu hani birisi söylemese de biz anlayabilirdik neden diyeceksiniz. Bir bilgisayar almak için Monster sitesine girdiğinizde arkadaşlar stokların anında tükendiğini görüyorduk biz. Mesela bir bilgisayar stoklara geliyordu böyle birkaç saat içerisinde stoklar tükeniyordu ki bu hemen hemen bütün segmentlerde karşılaştığımız bir durum olmaya başlamıştı. Dolayısıyla burada az çok Monster bilgisayarlarına olan ilginin farkındaydık ki özellikle son yılda yani 2020-2021 arasında arkadaşlar Türkiye'de oyun bilgisayarı denildiğinde aklına gelen İlk markalardan biri de Master oluyor. Burada müşterilerin Master'ı bu kadar tercih etmesindeki en önemli etkenin kesinlikle fiyat performans modelleri olduğunu da söyleyebiliriz. Peki gelelim etkinliğimize geçtiğimiz gün etkinlikte neler tanıtıldı? Aslında Master hemen hemen bütün kategorilerdeki bilgisayarlarının yeni versiyonları üzerine böyle ufak sunumlar gerçekleştirdi arkadaşlar. Fakat burada benim en çok dikkatimi çeken Abra oldu. Biliyorsunuz Abra genele baktığımızda Monster tarafındaki en düşük segmentte kalan oyun bilgisayarı Abra Toolpart Semut diye gidiyor zaten sonrasında. Abra cihazlarında arkadaşlar şu anda hala hazırda mesela ekran kartı tarafında GTX serisi ekran kartları tercih ediliyordu hala. Fakat güzel bir müjde geldi geçtiğimiz gün. Artık Abra bilgisayarlarda da RTX tabanlı ekran kartları gelecek. Bu ne demek oluyor? Aldığımız Abra cihazlarında dahi aktif ışın izleme özelliği ya da DLSS gibi Nvidia'nın yeni teknolojilerinden yararlanmaya başlayabileceğiz arkadaşlar. Bu tabi fiyata nasıl yansır nasıl yansımaz önümüzdeki günlerde görmüş olacağız bunu fakat Abra serisinde dahi 3000 serisi kartların RTX, 3000 serisi kartların gelecek olması gerçekten bizler için çok önemli bir haberdi. Hatta benim şahsi fikrim bu arkadaşlar. Bence etkinliği de en önemli haberiydi diyebilirim. Toolbar tarafına baktığımız zaman Toolbar tarafında hani böyle aman aman bir yenilik yoktu. Fakat cihazın tasarımında bazı artılar var. Örneğin bu led şeritler vesaire vardı eski Monster cihazlarında. O led şeritlerin geri geldiğini görüyoruz. Yani böyle daha bir sade tasarımdan daha böyle bir oyun bilgisayarı gibi bir görünme kavuşacak. Toolpark bunu sizlere söyleyebilirim. Yeni nesil Monster notluklarda arkadaşlar özellikle ekran tarafına da ayrı bir önem verildiğini söyleyebiliriz. Yüksek tazeleme hızlarından bahsediyoruz. 44 Hz üzeri tazeleme hızları söz konusu. Tabi aldığınız model yükseldikçe bu ekranın tazeleme hızı da yükseliyor. Örneğin bir markut alırsanız burada inanılmaz derecede kaliteli bir ekran ve belki de dünyanın en güçlü laptopunu satın almış oluyorsunuz. Biliyorsunuz bunlarda masaüstü Intel işlemcileri var. Yani normal bilgisayarlarda biliyorsunuz Intel'in mobil platformlar için geliştirdiği işlemciler kullanılıyor. Fakat burada master ne yapmış? Masaüstü bilgisayarlar için kullanılan Intel işlemcilerin yani direkt olarak bu laptopun içerisinde kullanmış. ki Bu da laptopun performansını hali arttıran bir unsur arkadaşlar. Yani burada süper performansını resmen direkt olarak bir taşınabilir cihazın içerisine getirdiklerini söyleyebiliriz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum biliyorsunuz Monster denince herkesin aklına direkt böyle hemen oyuncu bilgisayarları geliyor. Fakat Monster özellikle son yıllarda Huma serisiyle önemli bir atılım gerçekleştirdi. Huma yenilenmiş tasarımıyla karşımıza çıktı. Biraz daha böyle Hafiflemiş ki ağırlığının 1 kilogramın altında olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun yanında dahili bir ekran kartı ile geliyor. 11. nesil Intel işlemcilerde bulunan Iris ekran kartı ile geliyor. Burada arkadaşlar Iris ekran kartının son derece başarılı bir performans sergilediğini de sizlerle paylaşmak isterim. Zaten biz geçtiğimiz günlerde bir Huma incelemesi yapmıştık. Dilerseniz o incelemelerin detaylarında şimdi yukarıdan verdiğim linkten göz atabilirsiniz. Ama gerçekten yeni nesil bir iş bilgisayarı olarak gayet fonksiyonel bir kimliğe sahip diyebiliriz. Diğer taraftan dediğim gibi aksesuar bölümünde de önemli yenilikten bizleri bekliyor diyebiliriz. Master denilince pek çoğumuzun aklına böyle yeni nesil oyuncu bilgisayarları gelebilir. Fakat artık Master aksesuar tarafında da Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olmaya başladı arkadaşlar. Bugün Master'ın sitesine girdiğiniz zaman oyuncu faresinden tutun da klavye, web kamerası hatta mikrofona varana kadar pek çok ürünle karşılaşabiliyoruz. Bunun yanında kablosuz bluetooth hoparlör gibi böyle farklı seçenekler de mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla Monster bize şunun sinyalini verdi geçtiğimiz gün. Önümüzdeki süreçte geniş bir ekosistem yaratılacak ve hemen hemen aklımıza gelebilecek bütün böyle oyuncu ekipmanları olsun, eğlence ekipmanları olsun bunları biz Monster logosu ile karşımıza görmeye devam edeceğiz. Bizlere bunun sinyalini geçtiğimiz gün net bir şekilde verdiler arkadaşlar. Burada şu bizim hoşumuza gidiyor. Biliyorsunuz Monster ürünleri genelde kaliteli olmasının yanında uygun fiyat etiketlerine sahip oluyor. Dolayısıyla kaliteli bir ürünü uygun fiyata almak elbette ki bizim işimize gelecektir. Bu açıdan da Monster'ı desteklediğimizi söyleyebiliriz. Şimdi gelelim işin proje tarafına arkadaşlar. Master Vast etkinliğinde aslında pek çok proje tanıtıldı. Oyun geliştiricilerine yönelik bazı projelerden bahsedildi. Burada en çok dikkat çeken Map isimli proje arkadaşlar. Nedir bu Map? Aslında Map herkese Master ürünü inceleme fırsatı sunabilen bir proje diyebiliriz. Bu projede yayıncılar Master'ın sitesine gelerek map.masternotebook.com'a girerek map Buradan arkadaşlar kayıt oluyorlar. İstedikleri Monster ürünü belirtiyorlar. Onlara belli bir rezervasyon süresi tanımlanıyor. Bu rezervasyon süresinde gönderilen Monster ekipmanını inceleyerek yayınlayabiliyorlar. Ayrıca burada bir ödül havuzu da söz konusu. Ödül havuzunda biriken puanlarınız da daha sonrasında hediyeler seçebiliyorsunuz. Ayrıyeten böyle çekiliş tarzı bir şeylerden de bahsedildi. Fakat bunların ayrıntılarını dediğim gibi map.master.book.com'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada detaylı net bir şekilde bunlardan bahsedildi. Evet arkadaşlar, Master Vast etkinliği gerçekten dolu dolu bir etkinlikti. Pek çok ürün tanıtıldı. Bu ürünlerin yanı sıra önemli projelerden bahsedildi arkadaşlar. Ayrıca şunun da müjdesini verdiler. Biliyorsunuz yakında İngiltere'ye de gidecek. Monster şu anda dünyanın belli bölgelerinde zaten satışları devam ediyor. Almanya'da önemli bir müşteri kitlesine ulaştılar. Önümüzdeki süreçte İngiltere'de de satışların başlayacağını müjde ediler. Hatta etkinliğin sonlarına doğru şöyle bir ifade geçti. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan vasıtada dediler. İngiltere'den yeni açılacak pazarlarında müjdesini vereceğiz dediler arkadaşlar. Yani önümüzdeki yıl Vast etkinliğinde Masterın hangi ülkelere yelken açacağını da öğrenmiş olacağız. Bu etkinlik hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bizlere yorum olarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca tekrardan hatırlatıyorum. Etkinliğin tamamını da Masterın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.